Size öncelikle bu deneyde kullanacağımız malzemelerden bahsetmek istiyorum. Brontimol mavisi denilen bir indikatör kullanacağız. Benzer bir indikatörü evinizde kendiniz kırmızı lahanadan da yapabilirsiniz. Brontimol mavisinden 8 mm ölçüp bunu 1 litre suya ekledim. Bugünkü deneyde bu solüsyonu kullanacağız. Kimyasal bir malzeme ile çalışacağımız için güvenlik önlemlerimizi almalı ve her zamanki gibi bir gözlük kullanmalıyız. Bunun yanında mutfaklarınızda kolaylıkla bulabileceğiniz iki malzeme daha var. Beyaz sirke ve karbonat. Bunları ölçekli bir silindir veya küçük bir tartı yardımıyla ölçeceğim. Ölçmek için isterseniz buna benzeyen ölçü kaşıklarını da kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra iki tane plastik bardak, ben büyük olanları tercih ettim ve bu bardakların ağızlarını örtecek iki tane de petri kabına ihtiyacımız olacak. Önemli olanın petri kaplarının bardağın ağzını örtmesi olduğunu sakın unutmayın. Tüm bunlara ek olarak küçük kağıt bardaklar, maskeleme bandı ve beyaz kağıt kullanacağız. İşe koruyucu gözlüklerimizi takarak başlıyoruz. Yapacağımız ilk şey birincisinde deneyi, ikincisinde de kontrolünü gerçekleştireceğimiz iki plastik kaba bromtimol mavisinden eşit miktarlarda koymamız. Sonra karbonatı ölçeceğim. Tartıyı kullanarak 2 gram ya da ölçü kaşıklarını kullanarak yarım çay kaşığı karbonatı kağıt bardağımın içine koyuyorum. Evet, bardağımın üzerindeki balıklar sizce de çok güzel öyle değil mi? Ölçekli silindirimle de 6 mililitre beyaz sirke ölçmüştüm. Bu da yaklaşık olarak 1 çay kaşığı yapıyor. Kağıt bardağı deney bardağının içine yerleştirip bantla sabitliyorum. Bunu yaparken kağıt bardağın aşağıdaki sıvı ile ıslanmamasına, bir de kağıt bardağın ağzının plastik bardağın ağzından biraz aşağıda olmasına dikkat ediyorum. Petri kaplarımı da kolaylıkla ulaşacağım bir yere koyduktan sonra beyaz sirkeyi buraya sabitlediğim kağıt bardağın içine döküp kapların ikisini de petri kabı ile kapatıyorum. Deney kabının yüzeyinde gerçekleşecek değişimi gözlemlemeye çalışacağım şimdi. Bunu daha iyi görebilmek için, kapların arka planına beyaz kağıtlarımdan koyuyorum. Göz seviyeniz, sıvı seviyesiyle aynı hizada olmalı. Artık deney ve kontrol bardaklarını karşılaştırmaya hazırım. Bakalım biri mi, yoksa ikisi birden mi değişecek? Değişti mi? Ne gördünüz?